Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber The Pizza diye bir oyun oynayacağız Neyse, The Pizza diye bir oyun oynayacağız, settings var Neyse, şuradan play dedikleri çok uzatmadan I'm so excited for the party today, I need to uh, prepare everything Party verecek şey, her şeyin yerinde olması lazım diyor yani Her şeyi, her işi halletmemiz lazım diyor Nolay bu kuş niye böyle uçuyorlar? Neye başcaz? Heh Should first order a pizza Iıı e, Ters should a flyer Which number somewhere in the house Yani bir pizza sipariş verecekmişiz O size neden bu kadar POV yüksek Hiçbir fikrim yok Aşif Bir yerdedir diyor bu Call pizza bot Tamam 834711 değil mi 834711. Hemen şuraya 8 3 Dur lan, şimdi yazıyor 834 711 4 7, 1, 1. Merhaba Greetings, I would like to order dirt large pi pineapple pizza, please uh, Very well your order will arrive shortly. We hope you will enjoy it Other shoe they all right now I need to prepare some snacks and uh, choose a movie I should set everything in up in the room with the TV Her şey hazırlamam lazım diyor Üç tane aburucu vurdum Allah Allah üç tane aburucu Loop Favori aburucu ya favori aburucu valla Hop kapı çal Coltet one of the best Bunlar misafirden biri mi? Ve bunu biliyor muyuz? Bu oyun yapan Türk lan Ulan dur bir saniye, kuş saldırdı bana Lan Ama kapı açık kalabilir bir can Açık kalabilir canavar gelirse diye Dur şimdi abur cubur koyacaktık, işte sattık o niye kapanıyor hiçbir fikrim yok. Ha burada var, Bu ne? V Viking? Viking? Telefon çalıyor. <gülüyor> e... Bu bu hav. You have chosen. Verebe dede gı Tamam Biz devam edelim Sakın bak saldırma bana Şşt Saldıyorum sakın saldırma ya Tamam Tamam Dur Seviyorum Tamam şşt Saldırma Tamam Geri geldim Süt Tabii ki Hmm that strange I should check the breaker Is located outside in the back Allah Allah başka nerede olacaktı ya Cık, evin içinde olacak halde yok zaten ben ne soruyorsam o burası kapalı buradan gideceğiz merhabalar eee bu kadar mıydı? Gidersen bir korkarım. Gerildim mi? Aç şu kapıyı. Canvar gelirse diye kapıyı da açık bırak. Tuvalet. Ev niye bu kadar küçük lan? Bir artı bir. Yok. Bir, iki artı bir, iki artı bir. Çöp lan o çöp niye mutfaklı değil Aha. bir tane film bak film seç diyordu. Hop kapı çaldı. E, misafirlerden biri olabilir mi? Bence olabilir. Merhabalar. <gülüyor> bak gördünüz mü? Türk yapmış İbrahim. Üezan. Üezhan. Heh, yanlış okumum şimdi inşallah. Bu video bu kadar kısa olamaz. Evet. Şimdi ikinci oyuna karşınızdayım. Peters House diye bir oyun. Ee, ekran niye böyle kare? Hiçbir fikrim yok. Steve telefon çalıyor. Hello, this is Steve from L Movers. How can I help you? Nasıl yardım edebilir? Peter. Hi, Steve. It is Peter. I need the help with moving some boxes tonight. Peter'ın görünüşte hayır yok zaten. Sure, we can definitely help you with that. Can you give me a bit more information about the job? Yeah, I feel... Eee a box that i need to move on New. a ah. işte biz taşımacıyız eşya taşıyacağız o kadar Bunları bu kadar getirmiş niye böyle şey yapıyor ki This most living room. bu mu lan living room? değil Televizyon oldu, ha. Televizyon. Kapa şunu. Boşu boşuna uğraştırıyor beni ya. Ne her evde haç şartı var lan böyle korku oyunlarında? Burası living room mu? Bu. Burası mutfağa beziyor Mutfakmış zaten. Tuvalet. Burası ney? Burası da tuvalet. Yo. Burası mutfaksa burası ney? He böyle bırakacağız da ben çok uğraşcam. Sadece işte şu kadar, sadece bunun. değil mi Şu için, için şu. Şuna hemen. İçin. Oğlum bu niye böyle uğraşacağız böyle ya? Vallahi. ...desem ben böyle iç içe bırakırım. Bekle ses gitti. Bir saniye. Beyler bir saniye. Şöyle bir ses gelebilse. Neyse ben şimdi şunla... ...şuları yapayım. dining Room. Şu ha oldu tamam ses. Bedroom. Bedroom. Acaba bunların bunların ne var var ya. Tuvalet çok sade lan. Banyo yok hiçbir evi. Var ya. Cidden banyo yok lan. Eee. Ne olduğunu bilmiyorum. F'ye bas. Sor ulan Ütü biri geliyor lan, Şşt. kuş bile korktu. Beller, ee, oyunda çok fazla ses var. Yani ben en fazla öyle ses diyorum. Tam bu yeter. Betçun, Betçun burası değil mi? Gerildim lan bu oyun biraz geriyor yalnız ha. Betçun. Tamam, bunu da bıraktık. Bu oyun gerdiyanız var ya. Babies bedroom. Made me thirsty something drink before I leave. Bu ne böyle? Gereksiz. Hemen su içelim. su olacağını düşünmüyorum. Kapılar niye kapandı? Kitlenmiş. Tamam. Kitlenmiş. Kilitlenmiş. Kilitlenmiş. Al şu bir çay. Şey. Niye? Kitlenmiş lan bu. Bular. Time to go, bence de. Şimdi kitlenmiş olman diyecek. Allah Allah, kitlenmiş. Holy fuck. Bence de. Bence de. Hayır. Bağırmak için hazırlanıyorum. Hey, telefon çalıyor. Shit, Liza, o. Kim lan o? He? Kim telefon burada çalacak hali yok? Kimdi lan o? He? Şşt, kimdi? Oo, oo yok yok yok yok. Şşt! Bebek! Sen... Şşt! Ne oldu? Bebek çaldırıyor lan telefonu. Cık, ya... Ya ben... Telefonu işte Telefonu değil telefonu. Aaa, ulaştık sonunda. Bu ney? Kapa şunu. Ne, benden ne istiyorsunuz? Your job was to dream box not to open them. Bu kadar mıydı cidden? Gerçek bu kadar mıydı?